adına yazılan yeni bir parça. Sen git geçliğini demezlerin yolunda harca. Yine gece gece geziyorum ama sokaklarını yalnızca. Anlarsın elbet kıymetimi yanındakinden dar beyin alacağım. O zaman çok geç olacak artık. Sen beni istersen de ben seni istemem. Sen beni sevsen de ben seni sevmem. Çünkü ben gururluyum. Senin yüzünden gururumu kaybetmek istemiyorum. Bırak beni. Sen miydin seven, yoksa ben miydim sana değer veren? Senin sevilen, senin çekip giden, adın düşmüyor artık hiçbir dilden. Yine sardım adına üçlü beşliği, sus, anlatma, bari sen kendini. Yeterince anlattım sana olan sevgimi, bırak bari hayalinle bırak serserini. Şu an yeni sevdiğimle mutlu olmak istiyorum, ben sana dair hiçbir söz yazmak istemiyorum. O net yüzünü görmek istemiyorum Nelere çizgi çektim Neleri atlattım Seni mi atamıyorum Hadi kendine iyi bak Git seni sevmeyeleri koluna atak Ondan ayrılınca Anlarsın aşk açısı nasıl olmak Artık söylüyorum ben söyleyeceğim İstemiyorum seni anlatma, İstemiyorum Şimdi dinle beni, vallahi yok arasında o çizgideyim, seveceksen adam gibi sevki sev ki var olayım, sevmeyeceksen senme, senme ki yok olayım, adını her şiirimde söylerim, her şiirimde sana yar diye seslendim, kaderimdin alın yazım diye haykırdım seni nereden bilecektin kafelik yapıp sırtımdan vuracağını, çek o ellerin üzerimde sen bu şehirden varsa ben yokum, Nefesimdin, artık nefretimsin, senin için sana yazdığım şiirler el dilinde, sen ise sevki sefa içinde, hiçbir şey olmamış gibi ellerin koynunda, çığlık çığlığa. Geçenlerden duydum adımı geçtiği sözlerinde işlenip ağlar varlar çekiyorsun, çekme ağları da varları da kirletirsin. Bana sorular soruyorlar, bu kadar çok sevdiğin kız kim? Bana soruyorlar üzerine bu kadar düşüp onun için acı çektiğin kız kim? Yok öyle biri diyorum lan insan Allah'tan korkar dönüp bir arkasına bakar.